o ortak oldu. Anladın mı? Küçük bir yer yapacağız. Köşeye daha koymayız. Aga ya. Burak kim? Kim? Okul mu? Tamam. Almaz. Hop. Ne? Oraya mı yollar tava tava. Dura burada. Ne ya Abi, o, bu daha şey da kalmıyor mu? Ya nereden daha kalır daha? Yani siz ama? Abi bahçe bizim. Şey niye kendi <gülüyor> evini? <kendi, gülüyor> ya o zaman şey yap. Tık. Ya. Ya. Ya. ne var bunda? ne var? Ha ha. Aman Ne <gülüyor> Ha, aşı Yalnız ya, şey, değil, ama. Erken doğanlar duymuş bana. Geçe <gülüyor> Analarını buluyor değil mi bu? Tabii. Kokudan mı? Kokularından anaları alıyor, onları alıyor. Senin gözlerin çapaklarını bakmıyorlar mı sana? Oy. Tamam hiçbir şey yok. Geçe geçe geçe geçe geçe geçe geçe. Bunlar yeri doğmuşlar. <gülüyor> bunlar şimdi süt mü içiyor? Süt içiyor, süt, süt. Analar ne diyorlar? Evet. Aile ot koyuyor, ot yiyorlar. Yemez ki otu? E, Fiyo evet. yonca otu, fiyotu. Yani şöyle büyür de. Yerler de. Bunlar daha... iki, iki ay sonra göz gözletler. Yerler. Koca koca. Evet, bunlar.